Ben YouTube'a ilk başladığımda telefonum da yoktu, sadece elimde bir tane tablet vardı ve onlardan video üretmeye çalışıyordum. Göreceksiniz ya ben şahidim buna. Benim kanalım yerlerdeydi, ama şu anki istatistiklerime bakıyorum cidden iyi bir konuma gelebildim. Serhat Üngür var mesela, bu videoyu izlediğimi bilmiyorum. İzliyorsa da burada ona çok çok selamlarımı yolluyorum. Selamlar herkese, ben Hüseyin Oçak. Bu videomda YouTube'da hızlıca gelişme yöntemlerini 10 adımda sizlere derledim. Özellikle 2020 yılında YouTube'da büyümek gerçekten çok zor çünkü çok rakibiniz var. Ama bu videoyla umarım ki bir şeylere vesile olabileceğim. Çünkü bütün bu anlattıklarım bizzat kendi tecrübelerim, kendi kanalımda uyguladığım yöntemler. Videoya geçmeden önce bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız... Aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki fikirlerinizi, yorumlarınızı aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Birinci maddemiz istikrarlı olmak. İstikrarlı olmak nedir arkadaşlar? Bir tane video atıp da devamını 2-3 hafta sonra kesinlikle atmayın. Çünkü YouTube algoritma da sizi bitirir. Eğer siz YouTube'da bir yerlere gelmek istiyorsanız belki de haftada 3-4 hatta haftanın 7 günü içerik üretmek zorundasınız. Şu anda büyük paralar kazanan Enes Batur bile ilk zamanlarda YouTube'a haftanın her günü içerik üretiyordu. Haftanın her günü içerik üretmek sizi Nasıl bir yere getirecek veya düzenli olarak içerik üretmek sizi nasıl bir yere getirecek? Bundan bahsetmek istiyorum. Eğer siz sıfırdan bir YouTube kanalı açtıysanız YouTube sizi tanımıyor. Ne yaparsanız yapın ön plana çıkartmıyor. İsterseniz gidin ilk videonuz uzaydan atladım olsun alacağınız görüntülenme maksimum 10.000'i 10 bile geçmeyecek belki de. Peki siz nasıl büyüyeceksiniz? Cevap çok basit. Sürekli video atarak YouTube'a diyeceksiniz ki YouTube. Ben buraya sürekli video atıyorum. Artık beni öne çıkar. YouTube belli bir süreden sonra diyecek ki kanal sahibi çok içerik üretiyor, emek veriyor, benim platformuma video yüklüyor. Ben de onu diğer insanlara sunayım. Şimdi çok kısa bir örnek vermek istiyorum size arkadaşlar. Ben bundan iki sene önce YouTube kanalımı şiir seslendirmek için açtım. Fakat etkileşim yerlerdeydi. Yani... Bir şiir seslendiriyordum. 12 dakikalık şiir seslendiriyordum. Ortalama 15-20 saniye dinleniyordu. İnsanlar dinlemiyordu yani. Ve ben de düzenli olarak bu tarz içerikler üretmeye başladım. İlk bir ay istediğim yere gelemedim. Böyle 35-40 görüntülenmede kalıyordu bunlar. Fakat atmaya video atmaya devam ettim. Şu anda e, kanalımın istatistiği 28 günde 560 bin gösterimi var. 100 bin dakikanın üzerinde izlenme sürem var. Böyle de gidiyor. Şu anda 1200 küsur abonemiz var. Hepinize çok teşekkür ederim. Siz de bu ailenin bir parçası olmak istiyorsanız aşağıdan abone olabilirsiniz. İkinci olarak bu en önemlisi attığınız videolarda belirli bir düzen olsun. Etiketleri, açıklamayı, başlığı, kapak fotoğrafını düzgün yapın. Yani kapak fotoğrafı bir kere bir izleyicinin dikkatini çeken ilk şey. İkinci olarak da açıklamayı güzel yapmanız gerekiyor. Şu anda eğer bir video çekiyorsanız o videonun anahtar kelimelerini açıklamaya cümlelerin içine yedirmek. Yani direkt o anahtar kelimeleri açıklama kısmına yazmaktansa onları cümle içerisinde kullanın. Eğer bir insan sizin o videonuzu aramayacak ama sizin o videonuzda geçen bir anahtar kelimeyi arattığında YouTube sizi en üst sıralarda gösterecek. Buna SEO puanı deniyor. Bunu kesinlikle yapın etiket olarak da alakasız etiket kesinlikle girmeyin arkadaşlar Eğer böyle yaparsanız videonuz ön plana çıkmaz Şu anda bu videonun konusu YouTube'da büyümek gelişmek Ben YouTube'da e, buna atıyorum işte en iyi arabalar diye etiket girersem Veya şu anda Türkiye gündeminde olan bir dizinin adını girersem etiket olarak Bu ön plana çıkmaz çünkü video içeriğinin bununla alakası yok YouTube videolarınızı takip ediyor, içeriklerini iyi bir şekilde inceliyor. Buna kesinlikle dikkat edin. Üçüncü olarak yüz bilinirliği oluşturmak ciddi anlamda önemli bir şey. Siz yüzünüzü ne kadar insanlara ön planda tutarsanız, kapak fotoğraflarında yüzünüzü kullanırsanız insanlar bir kere psikolojik olarak bir güven duygusu içerisinde giriyor ve sizin o videonuzu izleme gereği duyuyor. Sizler kapak fotoğrafında yüzünüzü kesinlikle kullanın arkadaşlar. Dördüncü olarak ekipmansızlık. Hepimizin kanayan yarası. Ben de şu anda bu videoyu bir telefonla çekiyorum. Bir tane Behringer C1U mikrofonum var. Bunu da çeşitli işler yaparak, para biriktirerek aldım. İki tane önümde duran e, softbox ışık var. ...softbox denilemez çünkü mukavva kartı olan kendim yaptım ve gayet de iyi bir ışık kaynağı sergilediğini söyleyebilirim. Şimdi bu maddede anlatacağım şey ekipmanınız yoksa dert yanmayın arkadaşlar. Şu anda bu videoyu izliyorsanız muhtemelen bir tane telefonunuz veya bilgisayarınız vardır. Yani yapmamak için bir sebebiniz kalmıyor. Ben YouTube'a ilk başladığımda telefonum da yoktu sadece elimde bir tane tablet vardı... Ve onlardan video üretmeye çalışıyordum. Zaman zaman izleniyordu, zaman zaman izlenmiyordu. Profesyonel mikrofonunuz yok mu? Bir tane kulaklık alın ve o kulaklık sizi gerçekten idare edecektir. O kulaklığa da bir tane böyle sünger yapın. Bu da pop filter görevini görecektir. Yani yeter ki yapmak isteyen arkadaşlar. Bunları yapabilirsiniz. Tripotunuz olmayabilir. Kitaplarınızın üstüne telefonunuzu koyun, cidden yapın. Serhat Üngür var mesela, bu videoyu izliyor mu bilmiyorum. İzliyorsa da burada ona çok çok selamlarımı yolluyorum. Onun mesela bir oda vlogu var, çok izlenmiş, kanalın abonesi çok yüksek, tripodu yok, ışığı yok, iki tane küçük ışık almış mesela dolaplarına montelemiş onu. Öyle bir ışık kaynağı yaratmış, kitapların üzerine koymuş, tripod olarak öyle kullanmış belli bir aboneye göre. Yani bunları yaparak YouTube'a başlayabilirsiniz. Beşinci olarak gündemi takip etmek çok önemli arkadaşlar. Eğer e, imkanınız varsa, eviniz müsaitse vesaire Büyük YouTuber'ların yapmış olduğu içerikleri kendi kanalınızda uygulayabilirsiniz. Atıyorum daireden son çıkan kazanır. Eğer evinizin yapısı buna uygunsa, bahçeniz uygunsa böyle bir içerik çekebilirsiniz. Çünkü bunlar cidden aranan şeyler ve sizler de... Bunları kullanarak belirli bir yere gelebilirsiniz. Altıncı olarak da diyeceğim şey özgün olun. Şimdi az önce dediğim maddede büyük youtuberların yaptığı şey kendi kanalınıza empoze edebilirsiniz demiştim. Altıncı madde neden özgün olmak? Belirli bir yere gelene kadar bunları yapabilirsiniz. Ama belirli bir abone sayısına ulaştığınızda artık özgünlük istiyor YouTube. Diyor ki sen kafa yoracaksın kardeşim. Düşüneceksin ve bana özgün içerik üreteceksin. Bunu yaptığınız zaman YouTube sizleri bir tık daha ön plana çıkartıyor. YouTube'un algoritması o kadar iyi ki onu yanıltmak imkansız. YouTube gerçekten emek istiyor. 7. diyeceğim şey ise bana çok gelen sorulardı DM'den. Ee, bu arada DM'den de Instagram'dan beni takip edebilirsiniz ve oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Hepsine tek tek yanıt vereceğim. Abi ben işte TikTok videolarını derliyorum veya işte araba kazaları videolarını derliyorum. Para kazanmam açılır mı? Açılmaz. Sen şartları yerine getirsen bile para kazanmanı açamazsın. Çünkü yaptığın içeriklerin hiçbiri özgün değil. Bunu aklınızdan çıkartın arkadaşlar. Evet abone gelir, izlenme gelir, istatistiklerin tavan yapar ama YouTube 1000 abone 4000 saati doldurduğum zaman buna der ki sen özgün içerik üretmiyorsun para kazanmanı açmıyorum. Yani emek verip de sonradan böyle bir yanıtla karşılaşmamanız için bunlardan vazgeçin. 8. diyeceğim şey ise belki de bu içlerinden en önemlisi. Videonuzun ilk bir buçuk dakikası çok önemli. Çünkü eğer ilk bir buçuk dakikası ise izleyici videonuzda kalıyor arkadaşlar. Onun için ilk bir buçuk dakikanızda çok enerjik olmaya ve karşınızdaki insanları etkilemeye yönelik konuşmaya özen gösterin. Bunlar hep algı psikolojisi aslında. İnsanlar bunun farkına varmasa da siz onların bilinç girmelisiniz. Bunu da ilk bir buçuk dakikada başarmanızı istiyor YouTube sizden. Yani genel olarak insan psikolojisi böyle istiyor. Eğer bir video çekiyorsanız ilk bir buçuk dakikasına gerçekten özen gösterin. Montajlarda ilk bir buçuk dakikayı çok iyi yapmaya özen gösterin. Uzuncu önereceğim şey ise eğer bir 50 liranız 55 liranız varsa Udemy'den eğitim seti almanızı öneriyorum. Ben Afgan Rasulov'un, Ruhi Çenet'in ve Kerim Demir'in eğitimini satın almıştım. YouTube hocam takip edebilirsiniz, çok güzel bilgiler veriyor. Onları da kanalınıza uygulayarak güzel bir yerlere gelebilirsiniz. Eğitim tubu var, ee, YouTube hocam var. Bunlar gerçekten YouTube konusunda tecrübeli genç arkadaşlar. Onların sayesinde veya işte öğrendiğim araştırmalarım sayesinde de YouTube'da belirli bir yere geldim. 10. diyeceğim şey ise hiçbir şekilde pes etmeyin arkadaşlar. Bugün videonuz 20-30 izlenmiş olabilir, hiç önemli değil. Bir sabah uyandığınızda o videolarınızın istatistiklerinin tavan yaptığını göreceksiniz. Göreceksiniz ya ben şahidim buna. Benim kanalım yerlerdeydi ama şu anki istatistiklerime bakıyorum cidden iyi bir konuma gelebildim. Tabii öyle çok büyük konuma gelemedim ama yeni başlayan birisi için ve elinde hiç imkan olmayan, hiçbir bütçe olmayan birisi için bence iyi istatistiklere ulaştığımı düşünüyorum. Sizlerin de sorusu varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Veya yukarıda çıkan Instagram adresimden beni takip edebilir ve sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız ve bu videoyu beğendiyseniz aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve konu hakkındaki görüşlerinizi de yorum olarak bırakmayı unutmayınız. Sizler de bu ailenin bir parçası olun. Ee, diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.